Merhaba dostlarım. Bugün sizlere, şeytanın aslında melek değil de cin olduğuna dair konuyu açıklamaya çalışacağım. Şeytanın önceden melek olduğu ve hatta meleklerin hocası olduğuna dair yanlış, saçma bir inanış var. Bu kesinlikle yanlıştır. Bazı insanların şeytana kutsiyet vermek gibi bir ard niyeti var. Şeytanın cin olduğunu, Kur'an'da Allah, çok açık tefsire ihtiyacı olmayan ayetlerle bize söylüyor. Sizlere sure ve ayet numaralarıyla anlatmaya çalışacağım. Keyf suresi 50. ayette Allah şöyle buyurur. Yine o vakti hatırla ki biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. ''İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da iblis ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir.'' Ayrıca Hicr Suresi 27. Ayette ''Cinleri de daha önce insan vücudunun gözeneklerinden geçen güçlü bir ateşten yarattık.'' Hicr Suresi 33. ayette İblis şöyle dedi. Kuru çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde edemezdim. Rahman Suresi 15 Cinleri de halis ateşten yarattık. Ayrıca Sad Suresi 75. ayette Allah şöyle buyurdu. Allah, ey iblis, benim kudretimle yarattığıma secde etmene ne engel oldu? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun dedi. 76. Ayet Saç Suresi İblis dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onu ise bir çamurdan yarattın demiştir. Ve son olarak Cin Suresi 4. Ayette şöyle denir. Bu cinlerin ifadesiyle Ayet şöyle, Mer bizim beyinsiz iblis, Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş. Yani sonuçta şeytan alim değil, cahildir ve cinlerdendir. Ateşten yaratılanlar ancak cinlerdir. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın.